Yılbaşından beri Amerikan Borsaları müthiş bir rally yaşadılar. Nasdaq'ta artış %20'ler civarındaydı. Tesla gibi teknoloji hisselerinde %100'lük artışlar yaşandı. Ama galiba mutlu günlerin sonuna geldik. Bu müthiş rally'yi sürükleyen şey neydi? Aralık ayında epey düşük gelen enflasyon verisiydi. Enflasyonun sert bir düşüşe geçti inandılar o dönemde. Ve bundan dolayı FED'in faiz artışlarını gevşeteceği. Mart ayında 25 bas puanlık bir artış yaptıktan sonra duracağı varsayımı vardı. Ama o gün bugündürki gelişmeden maalesef bu yönde gitmiyor ile ilgili enflasyon verileri beklenenin çok üstünde geldi. Geçen yıla yönelik enflasyon verileri de güncellendi ve aslında o zamanlar raporlarından yüksek geldiği gözüktü. Hem üfede hem tüfede artışlar var. Bunlar piyasada korkuttu. Bir yandan da Amerika'da istihdam bir türlü gevşemiyor. İstihdamın gevşememesini bir enflasyon tetikleyicisi olarak görüyorlar. Çünkü insanlar daha kolay iş buluyorsa daha kolay tüketim yaparlar diye inanılıyor. Öte yandan aslında piyasadan da bir takım çelişkili bilgiler de geliyor. Dün Amerika'da iki büyük perakendeci Walmart. Biliyorsunuz dünyanın en büyük indirimli ürün satan market zinciridir. Bir de Home Depot bizdeki Koçtaş'a benzetebiliriz. İkisi de geleceğe yönelik oldukça karamsar beklentiler ortaya koydular. Dediler ki tüketici artık çok daha ucuz ürünlere yöneliyor. Bütçesini çok daha fazla yönetiyor. Bu da dün yine piyasanın içini karartan bir konuydu. Çünkü bir yandan enflasyon yapıştı. Düşmeyecek endişesi gelmiş durumda. Bir yandan da tüketici tarafında da bir kırılma var. Alışveriş yapamıyor. Bu da resesyon işareti. Şirketleri yavaşlatabilir. İşte dün bütün bunlar piyasa biraz paniğe neden oldu ve epey sert düşüşler yaşadık. Nasdaq %2.5, S&P 500 %2, Dow Jones %2.1 düşüşle kapandı. Bundan üzerine bir de 3. Dünya Savaşı korkuları var. Neden? Çünkü Biden açıkçası olayı da biraz kaşıyor. Dün Ukrayna'ya gittik, Kiev'e. Ne olursa olsun Ukrayna'nın bu savaşı kaybetmesine izin vermeyeceğiz dedi. Çok keskin konuştu. Öbür hafta Putin dedi ki, Batı bizi Dünya Savaşı'na zorluyor, bu bir bölgesel çatışmadan küresel bir çatışmaya doğru gidiyor dedi. nükleer değerler konusunda bir takım gelişmeler oldu. Çin ile yakın duruyor. Yani bir sürü orada tatsız gelişme var. O da piyasaları biraz ürkütüyor ama şu anda asıl konu Amerika'da enflasyonun beklenenden yavaş düşecek olması, işin uzayacağı ve FED'in de bundan dolayı faiz artışlarında Mart ayında mesela 25 bas puanı değil 50 bas puanı dönebileceği. Geçen hafta FED yetkilileri de bu konuda olumsuz açıklamalar yaptılar. Bu hafta da epey FED'çiler konuşuyor. Onları görevi zaten bizi korkutmak. Korkutmak da istiyorlar çünkü insanlar refah duygusu hissettiği anda tüketimleri artıyor. FED de bu izin vermek istemiyor çünkü tüketimin artması enflasyon demek. Peki piyasadaki gidişatı ne değiştirebilir? Cuma günü gelecek PCE Enflasyon Endeksi. Personal Consumption Index). Tüfeden biraz farklı çünkü bir kere sepet daha güncel. Bir de bunun içerisinde bir de çekirdek PCE diye bir var. Orada da petrol ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar da ayıklanıyor. FED PCE'ye tüfeden daha fazla önem veriyor. Powell bunu defalarca kez belirtti. Çünkü diyor çok daha güncel bir rakam. Tüketiciye yansıyan gerçek enflasyon burada görüyoruz. Birdek PCE'de de enerji ve gıda gibi sık fiyatı dalgalanan şeyler ayıklandığı için daha da net bir şekilde FED politikasının etkisini gösteriyor diyor. İşte orayla ilgili beklentilerde biraz olumsuz. Çekirdek PCE'nin Aralık ayındaki yüzde 0.3'lük artışa kıyasla aylık bazda 0.4 artması bekleniyor. Bu durumda da yıllık olarak yüzde 4.4'ten yüzde 4.3'e gerilemiş olacak. Gerileme var ama yeterli değil. Çekirdek olmayan PCE'de ise 0.1'den yüzde 0.5'e yükselmesi ve yüzde beşlik bir enflasyon işaret etmesi bekleniyor. Şimdi bu PCE çok çok önemli. Çünkü piyasaların gidişatını çok değiştirebilir. Burada rakamlar iyi gelirse, düşük bir PC gelirse piyasalar tekrar hareketlenebilir. Yukarı yöne doğru. Buna karşı PC beklenen yüksek gelirse piyasalar aşağı doğru hareketle devam ettirirler. Şimdi açıkçası çok zor bir piyasadayız. Tahminler yürütmek çok zor. Hangi iyi haberi piyasa iyi haber olarak algılıyor, hangi kötü haberi kötü haber olarak algılıyor. Bu konularda da kafalar karışmış durumda. Çünkü bir yandan aslında tüketicinin alın gücünün biraz kırılması istiyoruz ki enflasyon düşsün. Ama hem enflasyon düşmeyip hem tüketici için alım gücü kırıldığı işaretleri gelince bu sert bir resesyona ve yüksek enflasyona düşük enflasyona doğru sert bir inişe işaret ediyor. Piyasalar da bundan korkuyorlar. Diyeceksiniz ki ya bir an önceki durumdan çok ufak farklı değil yani bana sorarsanız enflasyon temelde düşüş eğilimini koruyor. Bu böyle bir suyun muslulu kapatmak gibi aniden düşecek bir şey değil ama Amerika'da piyasalar çok sabırsızlar. Ben daha sabırlıyım. Ama nakite biraz geçtim tekrar. Bu düşüşlerden yararlanmak istiyorum. Dün Tesla mesela 216 indiğinde tekrar biraz Tesla aldım. Geçen hafta 210'dan birazcık satmıştım. Yani ana kompozisyonu değiştirmiyorum ama biraz trade ediyorum orada çünkü burada amacım testadaki hisse sayımı artırmak mesela. Ama zor bir piyasa olduğu %100. O yüzden günlük olarak neredeyse sizle paylaşımlar yapacağım. Ve son olarak da bütün bu gelişmeler bir yandan Amerikan dolarını biraz yukarı doğru kıpırdatıyor. Bir yandan Amerikan devlet kağıtlarının faizleri de biraz artıyor. Bunlar yine geleceğe yönelik olarak enflasyon beklentilerinin olumsuzlaştığı anlamına geliyor. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Umarım özellikle şu 3. Dünya Savaşı argümanı bir ortadan kalkar o biraz ürkütücü tabii. Ama enflasyon belirisini takip ediyor olacağız yakında. Daha iyi bir yatırımcı olmak istiyorsanız bu arada lütfen kanalıma üye olun. Çünkü eğer kanalıma üye olursanız haftada bir gün Nasdaq borsasını işlem gören bir teknoloji şirketinin detaylı değerlendirmesini yapıyor olacağız. Yarın başlıyoruz ve açılışı testlere yapmak istiyorum. Çünkü çok sayıda takipçim zaten sayıyı merak ediyor ve çok gelişmeler var o yönde. Her hafta böyle bir hisse senin detayına giriyor olacağız. Yatırım tavsiyesi vermeyeceğim ama detaya bakacağız. Kendim neler yapıyor onu da anlatacağım. Hem şirketin temellerine bakacağız. Şirketin içinde bulunduğu sektör, teknolojik gelişmeler, bütün bunları ele almaya çalışacağız. Oldukça eğitici olacağını düşünüyorum bu içeriğin. Bir yandan da tabii piyasalar makroekonomiyle de bağlantılılar. Bundan dolayı da pazar günleri de bir piyasa güncellemesi yapacağım. Hem son hafta piyasalar neler oldu? Bu naz nasıl etkiledi? Nazdaktaki belli hisse senetlerinin üzerine etkileri neler oldu? Ve bir sonraki hafta ile ilgili beklentilerim neler? Temel açıklanacak veriler neler? Bunlar piyasa değiştirebilir? Böyle iki ayrı sadece üyelere özel video. Aylık 350 lira. Günlük 10 liraya geliyor. Yani bence değer. Üye olanların soru ve yorumlarına öncelikli olarak da dönüyor olacağım. Ayrıca zaman zaman canlı yayınlarda yapıyor olacağız. Mesela cuma günü PCIe endeks açıklanınca böyle bir sürpriz bir şey varsa ona ilgili bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Onlar da sadece üyeler özel olacak. Yapmanız gereken tek şey şu katıl tuşuna basmak. Aylık 350 lira. Beğenmediğiniz anda çıkabilirsiniz de. Ama ben beğeneceğinize eminim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Soru ve yorumlarınızı aşağıda. Her zamanki gibi bekliyorum. Görüşmek üzere.